Ötelerde bir dünya kurar garip kaç garip. garip Garip Bir her saf var az ötede Vicdan yazmış bir reçete Etme bulma bu dünyada Unutmayın sözlerim size Düzgün ol yaz babam. Kadim bir yol yok ki baram Garipler hep Şeyler sizi bildiği gibi yapsın yaradan Garip garip Serdar gelir gelir gelir gelir gelir. Ötererde bir saray yapar garip Bir hesap bahar az yazmış bir reçete etme. Sözlerim size üzgün oldu yaz babam. Kadim bir yol yok kibaram. Garipler çökmüş değiller sizi bildiği gibi yapsın yaradan.